taban hassas eger fasanede hani az gidiş işte koşturdu bizi ama qadiyanamsa serbest eee jökölne hat ne var? Rosaluxembourg Vakıf projesi çekiliyor. İşte hani Aha. Normalde ne bu? da çekimi. seriyle bu. Eee, Ali tek kurs çekmiş kursa mı betal ne MC de kursu biliyor despeke vijarya Allah Çalak için ne yapar? Pazda kes normal demtinciğim her bir kuş pazda çalak yapıyor çünkü komen memel ama çekir. Demci diğirik pek iste. Seride mek. ne var? Mahkak o ne durnaskin, atalay sero şaradariye batmanı bu. Ha. Artık kovuşar mıcide benriye koda. Uçuş. Evji hat girdin, evji da hapsey damad, derken girdin, cezadan, evji demek iki kere mi <tolu> dururum <digesemki> <gülüyor> şey be ya. Abi. ya de <gülüyor> i̇şte, voilà. amede. <hums> başka bir şey mi? duvar mı? Balafirge. değil. ama balafirge herkez deriye, balafirge leciye. Deşta Bu tamam hmm. ejersağlamıyor. <gülüyor> <İşte evł augmentless calculations> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> This issue. Yani çırak herkesi, embeşim, gorağı, ezi veki ferde gelişi, e, biraz da e, kurdistan imezim bu, paytahta kurdistan imezim bu, l'Ahmed'i hatun diniyahı. Hem ciran ime, hem embeşim derdoru ime, hem Nava bacer da her tem, e, tevgerin politik, asla her iş orda bu. Emde zanlı bu, Hafsa Ahmed'i da e, işkenceki zulmek imezim ha bu. Lütfederi nasıl mecihabım brasti? Bu bir vesile imbecin. Em, mekân naskir, mezmani naskir. Hayat demalı seyji brasti. Mefedit kır. Em bu kutanım kurdum. Zamanı me kurdiye. Nava kudajı em em mefedit kırın em şermtir ki em kurdı Sanki kurd kurdı. Tıslıkı ne moderne, dişteki e, ne peşketiye ve cümrere avahat bu embeci'nin naskerini le maddi ki, yani emce gelikini, emce zimani, emce zimani, emce çandı hünerikini, ne o dirokini Neyse, neyse, <gülüyor> bi, bi, biraz daha dişini sık, senin az kaldı, öyle diyelim Ya diş sıka sıka kavga hazırdı, diş kavga Vallahi dişleri çok güzel görünür, işte öyle değil <gülüyor> karanlık. Hello. Wie yes, <gülüyor> geht's bütün a bütün Almancam ibaret diyorsun. <gülüyor> ne yapıyorsun, iyisin? Başa Gerçekten ya yalnız mısın? Korona ne oldu? Korona. Aman aşı. Ya evet evet. Ya bugün de benim belgeselimi çekiyorlar ya. Arkadaşlar burada işte biraz çöpürtaş falan yaptık. E, diyorlar kızın da bir görüntülü konuşmayı çekebilir miyiz diye. Ben dedim bir sorayım böyle şeylere sevmez dedim. <gülüyor> Ona sormam gerekir dedim. Ondan sonra evet derse çekebilirsiniz. Ya işte böyle biz konuşurken arkadan kamerayla alacaklar. <gülüyor> de. Yanımda şey var. Ee, bir arkadaş var, Alman bir arkadaş, ee, şeyde, ee, göstereyim sana, ya Yakob. Ya, Hello. Vallahi iyi görünüyorsun yani hiç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, zelal. <gülüyor> Ama neyse güzel görünüyorsun yani. Yakup Yakob çekiyor. Bir de burada bizim Diyarbakırlı bir yoldaşımız var. Selam. Ee, onunla seni tanıştıracağım gelince. Sana köylü gezdirecek. Aha, söz verdi bana. <gülüyor> 1958 yılında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde doğdum. Aslen Türk'üm ve Türk'üm ve e, Sünni'yim. Bunu niye söylüyorum? E, bu ülkede Kürtlerin yaşadığını ve işte sayıları bizim ülkemizde 15-20 milyon civarında olan alevileri yaşadığını ancak üniversiteye gittiğimde öğrenebildim. 1977 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi'ni kazanıp gittiğimde orada kendilerini Kürt olarak tanımlayan, Alevi olarak tanımlayan arkadaşlarla tanıştım. Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun yıllar özel sektörde ve devlet sektöründe çalıştım. Emekli oldum 1999'da. Emekli olduktan sonra bir sivil alanda çalışmak istedim. E, o nedenle e, tutuklu hükümlü aileleri yardımlaşma e, derneklerinde çalışmaya başladım. E, cezaevinde yatanların aileleriyle ilgilenmek, işte onların sorunlarına maddi ve manevi anlamda çözüm bulmak, cezaevlerindeki yaşanan hak ihlallerini üzerine çalışmak, e, yani benim için e, ruhende. Çok rahatlatıcıydı, vicdanen de önemli bir görev yaptığımı düşünüyordum. Oradan siyaset alanına geçtim ve işte Demokratik Toplum Partisi'nin kurucusu oldum. 2005 yılından beri günümüze kadar da siyaset yapıyorum. Daha sonra milletvekili oldum. Üç dönem milletvekili yaptım Diyarbakır'da. Benim için çok büyük bir onurdu tabii ki Diyarbakır milletvekili olmak. Ama senin olduğun yerde zaten korona olma şansın hiç yok. Baksana, dağın başında korona nereden gelip bulacaksın? Yok, geldi, bir ve işte gezdiriyorlar. Ben gelmişim, yağmur, gece yanım, akşam <gülüyor> e, O kadar da şansımız olsun ya, yani bu kadar şanssızlıktan sonra e, bari yağmurdan şansımız olsun. Ne olmuş? <gülüyor> evet. E artık böyle oturum işi ne zaman hallolur acaba? Ya ben şey verdi, ifade verdim. Hı hı. Adam çok berbat bir teşrüman vermişlerdi bana. Evet, biraz Yusuf anlattı. Ama yaptığı suçtur biliyorsun. Tercümanlar yemin ediyorlar. Yani aynıyla tercüme etmeyenin. Evet. Yani sonra bazı kısımlara itiraz ettik. Avukatlıkta beraber itiraz ettik. Öyle kaldı. Şimdi bekliyorum yani. Muhtemelen bu ay belki bir cevap verebilirler yani. Evet. Yani Umarım aldıktan sonra gelirsiniz. Artık buralara görüşürüz. Cümlelerden bir tanesi de oydu yani yazım geliyor. Sonra aynı şeyi ben de kullanmaya başladım yıllar sonra. Zor hızlı ve zahmetli bir şeydi. Kırıraman başlık mühendisli. Sarayla oyundu, Hızarlı oyundu. Kürdistan'dı, coğrafya Kürdistan'dı. Her hemen Yani şer, şerre, işte Do-Pir, Beş-Nayi millet gel, her bu anti-demokratik e, gibi ondan sonra işkence gelince, faili meşgul. Hemen gibi yani. Zeyde. Yani Ağla Do-Ymaz beş Do-Ymaz e Erzhaber mühendis bu derbekte mense geldi. E Meşheşsar Saruki mühendis derbekte eee Abdiz memur boy vaqt esürgün iştim. Mayo özgür parti. Hani aktif mahn çoğru, dün zarı çiğerde, dün zar dedi bunca, dün zaten aday emlak beklidim. Ay zaten, ma vize ama çiğbe ne Antidemokratik anti demokratikle mani şey partem ayni baraj. Man, de bindibarajından bazı şey şişmeziz. Danzar evet. zaten eee Maori'ye işte Saruk, e, Kayapınar, e, Bajar, diğerdeki nahcye, diğerdeki e, Maori korona, Ponjo su heşt, Roira, e, Saruk ki Bajar derneği nahcye Kayapınar'dığıma az gideceğim. O deme da, brasti demek ki gelecek zahmet. O, embejimiz cizir begre, cizni sebini, şu e, botan begre, hayal serhadı, şu amedi begre, hayya embejimiz e, Kürdistan'ı tabu Türkiye, gelek, e, kuşandın, gelek, Nezise, hazar gün, hat valakirin, hat xırakirin, hat şıltandan. İddai e, daği, brasti e, yani kurt e, geçmişten az seki zor. Op işte nödunehaji şaredarı ket desegeli kurt. Bu kış devirmem, mi çagıdı gotun. Heket kurt serkevin 24 saat nkarın idare etkin. Yani av neden, çopağı top nekin, avapkin Yani kafeki tersekin ava geldirji. Op işte brasti gelu embajen partiyu, sivilu şaredaru tev ketin destümüle he bu cahreki der navbağır deme ki gelirmezin, yani bin saziy, bıgra hayat plan saziy bağır. Em bijin derdora bir gün amedin valakirini şinkayı em bijin jibo ekolojiye, jibo canal, herkesi. Bırasi hem kedi hatta hem o hemce gelci yani gel bu xoıı derket. E tabii emzane bun, yani Devlet e, ne raziye. Yani. O peşte e, hem şarredarın mahatt kirdiğin, <gülüyor> o FP varjociyi bırastı hem navxoyu hem ciddir beme. E, gerek gelik bu, gerek germ bu, FP varjociyi gelik bu. O 2000'u operasyonu ki gelik Çünkü her halbujartı ne da. Hicmarat Şeraddarin mazidat du. meclisi bacar il genel meclisi Vederi Emserketin. O her halbijartta ne de dikkat dukkat zededu. Pişti yani ne bu operasyon kimesinde destekirin. Eee bir operasyon işte azihatım gitti. Bak ve Hazaran insan. Eee işte nezeçilme azihafsi bir saya emeğin brezoyu çalan, bir saya piyajuya aşittiği emhatın berdan. Yani girdiğimiz siyasi bu berdan emajisi siyasi bu. Çünkü naver naveruka emme, da naveruka do doza kijeki de, brasi et işte kiti ne Yani tevji valla tevji e, derev u tevji kompleku. 2013 ile 2015 yılının Nisan ayına kadar Türkiye'de Kürt sorunun demokratik, barışçıl diyalog yöntemleriyle çözülebilmesi için bizim demokratik çözüm ve barış süreci dediğimiz bir süreç başlatılmıştı. Fakat Erdoğan eliyle 5 Nisan 2015'te yani seçimlere 7 Haziran seçimlerine böyle bir buçuk ay gibi kısa bir süre kaldığında Erdoğan çözüm sürecinden vazgeçti, işte Dolmabahçe'de kurulan bu çözüm masasını devirdi. Çıkmış, de bir Dolmabahçe mutabakatından bahsediyor. Ne Dolmabahçe mutabakatı ya? Ne Dolmabah 1 Kasım, mutabakatı Kasım seçimlerinden sonra bu planları çerçevesinde HDP'ye yönelik bir tasfiye operasyonu planını devreye koydular. Yani dediler ki, mademki 1 Kasım seçimlerinde biz bunları parlamento dışında tutamadık. O zaman bizzat elimizdeki gücü, yargı gücünü işte hukuk kullanarak biz bunları parlamentodan işte tasfiye edebiliriz. Bu bu planlamayı önlerine koydular ve işte bizim milletvekili olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaptığımız konuşmaları, fezlekeleri hepsini toparladılar. Sivil yerleşim yerlerini havan toplarıyla, bomba atarlarla en ağır silahlarla saldıramazsınız. Aslında yasalara göre, anayasaya göre dokunulmazlıklarımız bu şekilde kaldırılması mümkün değil. Yani dokunulmazlıklarımız anayasaya rağmen kaldırıldı. İşte kendisini sosyal demokrat bir parti olarak tanımlayan CHP de buna onay verdi. CHP evet demeseydi AKP ve MHP'nin bizim dokunulmazlıklarımızı kaldırılması yönünde anayasa değişikliği yapması mümkün değildi. Bizim açımızdan fark etmiyor. Biz bu teklife de evet diyeceğiz. Evet, benim. evet benim. bu insaniyet, bu cihani, burası bedel ekmezden hatta bu iki na ve cihani dahi hı dereketen ki gerekmesin. Yani cara yekemin Kürt na cihani da bir bir sempati, bir haskiri, bir embejim, bir minnet khatnaskeri. E, devlet artık via kabul nekir, bu piyango avakız, bu peşdijiyi emhatın girtin hemen kayyum e, abetin. E, devlet ana e, serkoetişi e, siyaset kudu hazmi e, ki, ay e, siyaset geldi e, hemen hemen bir e, e, şehirde, serük şehirde falan bir tepeşdi, dekler herkes. Bazı cintiyeller araştırmaya başlarının az de farklandırıl서도, miktar CIA ve tüneye coaster ve bir bakımda ve düşünme zamanıona Verfügung którymificaichten bir duruyordun mezunu怕. Özellikle referama bir Yani keyfamın ne? Az crec az görese. Orada dillerde himk ve sat dese Şimdi ne bu netişteki? Bu ez irade ve nasnaki irade ve peki. Şimdi Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar olur ya. Sandıktan çıkacak olurlarsa böyle. Bekleyelim şu olsun bu olsun yok. Anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edelim. Tabiğim bizi... bir milletvekili toplantısı yaptık e, mecliste ve e, orada oy ile mahkemelere gitmeme ve e, ifade vermeme gibi demokratik bir direniş hakkını e, kullanalım dedik. Yani sonuç olarak biz e, Türkiye halklarının iradesi olarak seçildik, meclise geldik ve bizim dokunulmazlığımız var her milletvekili gibi bu keyfi olarak ortadan kaldıramaz, kaldırılamaz. Türkiye eee sistem avukatı yok politika sülü avukatı Türk mistan albin kabul ne ki albi kon eee ya iş tartışs ya kırk kırına iki ya kişti cevap varray artık en zannım yani pevajiki nu o Eshat'ın berdan, Roja yine Eshat'ın berdan çare ettirmeyi bu. Roja düşer mi, derhakimde bir tevkif kararı at girtin. U demek ki ezli mecbur huva ve şart. İnkânü defette gidin nema e, ezler getin. Kalabilirdim Türkiye'de çıkmayabilirdim. Çok güvendiğim bir arkadaşım vardı, bir avukat abimiz. Onu aradım, dedim hakkında kesinleşmiş bir 4 yıl 8 ay, 7 gün şey var, ceza var. Ama hala milletvekili, milletvekili düşmemiş. Dolayısıyla ben çıkacağım, milletvekili'm düştükten sonra cezaevine gireceğim. Ne dersiniz? Ben bir karar vermek istiyorum. Yurt dışına mı gideyim? Şey, gidip üç buçuk yıl cezamı. Yedim. E, evinde mi yatayım? Aslında o benim kafamda aradığım soruyu cevapladı. E, bana dedi ki eğer sizin cezanız sadece 4 yıl 8 ayda sınırlıysa siz 3,5 yıl yatarsınız, çıkarsınız, kendi ülkenizde yaşarsınız. Ben şahsen e, sürgünde bir milletvekili olmanızı istemem, gitmenizi istemem. Ama dedi sen de biliyorsun ki e, ve AKP'yi çok iyi tanıyorsun. Sizin cezanız üç buçuk yıla sınırlı olmayacak. Hakkınızda açılan bu 105 yıllık dava devam ediyor. Onun dışında açılan onlarca dava var. Onlar devam ediyor. Bunların hepsi karara dönüşecek ve girdiğiniz zaman bir daha asla çıkamazsınız. Navarro kâdos yemesen Navarro kâdos yemedi. Akıftı ne? Teni Nevruz akıftan nevruzü akıftı ne? Ee, roja zaman zamani dayiki axaftine ah cubu embecin perverdahi kurdi bu jubu gündeki meav birye şaradari av birye servi av der haqiminde duhuk dujara beyi ağırlaştırmış müebbet yani hayya dair ömrü ha cazat xas acı məcburumam brasti və ki çirək riyakat şahid, eşitlerken ben tarımda validem belli, ya tahminim az o Dön zoru sarnavat de, sarnavata yuvda, aşmada, az kire bejev, türkere bejev. Zaafsuri. Mğajiri zaafsuri. Gocberi hakikaten zaafsuri. Hattoğun nil ki, mürkesef, kinişimdeğindek yani. Yani çünkü de, jihanda kudu hattoğun öyle, çınabıysa. Amvazıcı dostları, çu malbattay, çu o ay vakt, çinabu se, ründe pişe iş para, meşbur para, terke. Havsa, koçberiye, sürgüne, yani kadar mi? Evet. Bu mesela si sal beri, <gülüyor> çıl sal beri hatı ne? İşte, cibo parasına geliyo, cibo parasına mahvin geliyo insan mı? Lideri ne? Bu, beri vidajı insanın hatı ne? Yani bencim, 5 sal beri, 6 sal beri. Ama tuazın insan mecbur ne mi neser <gülüyor> ahakı biçeciyik? mecbur değil ne jmalı, xo, jwarı, xo, jehani, xo derken mecbur değil ne herı aynı küçeyda bu karı bemeshe be bina bazary xo bire bina xorni xo ho, bina e, nani xo bire brasi anka mesala bahar, e bahar e Kürdistan cennete bürşte kohdiye yani sozu, nergusu Belfin, Şilano, Lilavu Her renk, her cins, her bin, Sari insanı da şey yani Avukas bihinin ki zaten Lütfen her renk Her şey, en bejinin tazeye Bir be bihinin yani bihinin Yaşamım mücadele içerisinde geçti. Yani 18 yılın yaşından beri 62, 63 yaşındayım şimdi. Evet böyle neredeyse e, şey 40, 40, 40, yıllık bir yaşam, hep e, demokrasi mücadelesi içerisinde e, geçti. Devlet Türkiye e, esasa yek buyun ed Hatya Bakir'in. Yani yek zaman, yek nasname, yek ol, yek al and ben yek devlet. Nabavimizda neler var? Bir tek millet. Tek, millet. tek, bayrak, tek bayrak. Tek vatan. Tek, vatan. tek devlet. Tek devlet. İkurt, bir o, davet, davet, yani, iroci, e Kürt bir milyonlarca Kürt lideri diji. U Nabavi 700 sal davida, Nabavi 200 sal davida doza xoj jiber Yani hayya iroji jibo doza xoj badariki Mazndana. AKP için iktidar olmak e, artık her şeydir. Yani tek başına iktidar olmak için onları yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Siyasal İslamcılar diye tanımlıyorum ben AKP'lileri e, tabii ki Türkiye'de e, yaklaşık 70-80 yıl sonra ancak iktidara geldiler. E, işte, e, değişik vaatlerle iktidara geldiler. Halk, hukuk, adalet gibi kavramlarla iktidara geldiler ama iktidara geldikten sonra da Hakikaten iktidarı çok sevdiler. Piştik kayyum, talankirine yani. Çoğu Moğol hat talankirin bacarın mı, gündeyin Kayyum ki aynı vek Moğol'a jibo talankirini hat. Kayyum çerke, kayyum aynı da besedden ala Türk dalkandı. Yani sanki bir vek işgal, sanki bir davet sanki bir vek fethe. Yani vek Moğol hatta ne? Bu mesela ile karşı Nümeşkirin, Mecafethi kayım bu horni <gülüyor> hal. Av imkanu derfet gel. Trust tehn quşta khud qasın tehn bir ka Bu va va şikir. Brez Selçuk muzrağın nişanda. Nişanda yani veya otelin 5 ster o da Her şey lüks ve gösteriş üzerine. Olur. Belki belki Lüqurdistan'a evi ki, jmera ray ne da bu? ne da bu? Evdi, ditin, hın askerin. Ev ne siyasete yani? Siyaset A Partisi, B Partisi, C Partisi, ne siyasete? Ev dıştaki dine çiye eskürdüm, ev devlet jubun asnama min viyatke. Devlet aya sürü oğune siyasetten nişine pey? Nişine kurdu, nişine veriyorum bunu? Yani, handay politika, kriz, şeride ösürü hemme çiğke, nişey, ci hubidiru millet daha bi daha ci destek tuna bi da war paper je na anova ne na wa siyasata nishin pe no dast sada dast irade din cer na pe pe pe ee, Sev iradeyi kurdu, millet ek kurdu, darbeken. Bakın çöktürme planının madde madde inceleyin. Bir, milletvekilliklere şey yapılacak, gözaltına alınacak, tutuklanacak. İki, belediye başkanları tutuklanacak, e, yerlerine kayyum atanacak. Üç, parti yöneticileri, genel merkezden tutalım il ilçe yöneticilerine kadar, mahalle meclislerine kadar. Etkili olabilen kim varsa, hepsi gözaltına alınacak, tutuklanacak, cezaevlerine atılacak. Bakın bunların hepsini yaptılar. Sonuç alamadılar. Yetmedi, şimdi halka yöneldiler. Böyle sıradan bakıyorsunuz. Bir yurttaş basın açıklamasına gelmiş, katılmış. Kenardan bakıyor yani. Orada bir cümle söz söylememiş. Yani bir kelime laf etmemiş. Akşam gidiyor adam evine yatıyor, sabah kalkamadan saat beşte kapısı kırılıyor. Sen niye o basın açıklamasına katıldın diye e, halka yönelik şey yapıyorlar, operasyonlar yapıyorlar. Bakın çözümsüzlük kendilerini ne duruma düşürdü? Mafyayla e, ilişki kurmalarının en büyük nedeni çözümsüzlük politikalarıdır. Demokrasinin bu ülkede hakim olmamasıdır. Bizim Kürt meselesi, Kürt sorunu dediğimiz sorun aslında Türkiye'deki demokrasi sorunudur. Demokrasi kurumsallaşsa, kurum ve kuruluşlarıyla otursa zaten Kürt meselesi diye bir mesele ortadan kalkar. Yani demokrasilerde insanların ana diliyle e, konuşması suç mudur? Kürtler ne talep ediyorlar ama dillerini talep ediyorlar. İnsanlar haksız hukuksuz bir şekilde cezaevlerine atıldılar. Şu anda cezaevlerinde binlerce HDP'li, binlerce Kürt yurttaş asla işlemediği bir suçtan dolayı bedel ödüyor. Cezaevlerinde yatıyor. Yani diyor ki, HDP'li, binlerce Kürt yurttaş asla işlemediği bir suçtan dolayı bedel Kendini ki, eee hiçbir millet, hiçbir millet eee bestari o Pontiki eee Beyraçilli verir. Eee drablo bu yani Türkler artık bu noktadan geri adım atmazlar. Yani tek bir şey var. yol var. o da bu meseleli e, siyasi e, demokratik. Barışçılı yollardan çözülmesi. Onun dışında ne yaparlarsa yapsın. İstediği kadar şeye, pekiye yönelik tasfiye operasyonları yapsınlar. Yine başaramazlar. Hayat evi iznel bir derin, Aziz Hanım. Aziz ve gelin. Evvelime evi kit kuzun, gelin evi kit kuzun, evi ve gelin. Nevroza Ahmet'i, emri Nevroza Ahmet'i. Behezaran evvelime de hapset acı biad götün. Le başucuji de ilviyat gotun, le roja vajiviyat. Nevroz de emevdo, de bini ne bu,